Selamunaleyküm. Hayırlı Ramazanlar sevgili kardeşlerimiz. 2022 Ramazan ayı inşallah hayırlar ve afiyetler getirsin. İman ile Kur'an ile geçen güzel bir Ramazan olsun Allah Teala'nın yolunda Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimizin Sünneti, Seniyesi üzerine güzel bir Ramazan. Geçirelim hep beraber. Ramazan ayı bizler için mükafat. Bu mükafat ayını iyi değerlendirip önümüzdeki yılın temellerini iyi atmak üzere inşallah sağlam adımlarla ilerleyelim. Şu an dünyanın yaşadığı zorlu bir geçiş dönemindeyiz ve önümüzdeki zaman diliminde de daha da zorlanarak devam edecek gibi görünen bir düzenin içindeyiz kardeşler. Bunu değişik yayınlarda da anlatmaya çalışıyoruz. Kendi yayınlarımızda da daha detaylı da girmeye çalışacağız. Yalnız çok kısa ve net olarak söyleyeyim ki önümüzdeki yıllarla ilgili gerek hadis külliyatında, gerek daha sonraki İslam alimlerinin bizlere bıraktığı kerametlerde bugünlerle ilgili çok açık, net ve sahih bilgiler mevcut. Bu sebeple kendimizi toplayıp Toparlanarak Allahu Teala'nın bildiği ve dirliği içerisinde e, yürüyen kullarından inşallah olalım. Burada Allah yolunda yaşayanlar için e, ilerleyecek olan e, günlerde e, zorluklarla birlikte Allahu Teala'dan gelen kolaylıklar da olacak tabii ki. Bu kolaylıkları da e, değerlendirmek üzere daima Rabbimizin ipinde sarılı olarak yürümemizi Allah'ım bize nasip etsin. Şimdi bu çalışmamızı özellikle yurt dışında yaşayan e, Avrupa ülkelerinde, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İtalya'da, Belçika'da yaşayan kardeşlerimiz ve diğer e, dünya ülkelerinde yaşayan gurbetçi kardeşlerimizle ilgili bir e, konu olarak seçtik. Çok fazla özellikle Almanya'dan ve Hollanda'daki kardeşlerimizden çok fazla talep var. Onların durumlarıyla ve e, ne yapabilecekleriyle ilgili paylaşımda bulunmamızı e, istediler. Biz de bununla ilgili bir çalışma tertip edelim diye düşündük. İnşallah Teala e, Ramazan'dan sonra Mayıs-Haziran döneminde Almanya ve Hollanda programı Türker Akıncı Bey ile beraber ve yine Beyaz TV ailesinin de içinde bulunduğu bir organizasyonla Almanya'da ve Hollanda'da hem seminer, konferans hem de oradaki arkadaşlarımızla çalışmakla ilgili bir programın içerisindeyiz. Bu programı hem buradan hem Instagram'dan hem de Beyaz TV kanallarından da duyuracağız. İnşallah böyle bir amacımız, hedefimiz var. Sonraki dönemde de ee, yurt dışında diğer ülkelerde de yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimize ulaşıp, oralarda belli bir takım paylaşımlar e, düzenlemeyi planlıyoruz Rabbimiz nasip ederse. Çünkü e, ciddi bir nüfusumuz var dışarıda ve e, ciddi de bir genç nüfusumuz var. Bu arkadaşlarımızla dayanışma ve e, destek içerisinde yürüyerek hep beraber sıratı mustakim üzerine bir takım programlar geliştirmek istiyoruz. Rabbimiz izin verirse inşallah taala. Bunu buradan duyuralım. Şimdi yurt dışındaki kardeşlerimizle ilgili hem yaptığımız sohbetlerde hem sağ olsunlar geldikleri ziyaretlerinde, ziyaretlerde bulunduklarında ya da tanışan olarak geldiklerinde gördüğümüz bazı temel hususlar var. Bu hususlara değinerek ilerlemek istiyorum. Öncelikle küçüklerden başlayalım. Çocuklar ve gençlerimizden. Ondan sonra orta yaş grubuna doğru ilerleyelim. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizde bizlerin gördüğü ve onların bizlerle paylaştığı bir kere kaliteli zaman geçirmekle ilgili hani Türkiye'de de bu var ama orada daha hakim olarak bir vakit geçirme bir paylaşımda problemler olduğunu görüyoruz. Çocuklar tablet, televizyon, telefon devri şu an daha yoğun olarak yaşıyorlar ve büyükleriyle olan paylaşımın da temelinde yine tablet, televizyon, telefon vs. olduğu için paylaşımdan neticeler alınamıyor ve kuşak farklılıkları ve bilgi aktarımında e, sorunlar derken çocukların ailelerden kopmaları, aile içi, e, sıkıntılar vesaire, sonra ayrılıklar. E, akabinde de tabii kontrolsüz e, olarak, kontrolsüz kuvvetin eline düşen gençlerimiz bu orta yaşa, e, hatta üst yaşlara kadar şu an çıkmış durumda. Bu sebeple eğitimin e, gayrimüslim ülkelerde özellikle e, onların eğitim standartlarıyla ilerleyen yapılar içinde bulunan kardeşlerimize zaten bir taraftan enjekte edilen bazı kuvvetler var. Bu Çocuklarımız bu kuvvetlere maruz kalıp bunun etkisinden kurtulmak için aile desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Ailede de bilincin olmadığı ailelerde ya da bilinç olduğu halde vakitlerinin olmadığı durumlarda bu çocuklar boş ve sahipsiz kalıyor. veya akabinde Maalesef sıkıntılar, kötü alışkanlıklar, müptelalıklar. Çünkü oralarda tamamen serbest durumda olan maddi kullanımlarından tutun da sosyal hayatta ilgili pek çok sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu ailelerin maddi manevi çökmesine ve gençlerimizin ve çocuklarımızın da ilerlemesine sıkıntılara sebep oluyor. Bu sebeple öncelikle... Kardeşler orada aile yapısını muhafaza ederek aile içindeki eğitim, aile içindeki sohbetlerin, oradaki bilgi alışverişlerinin daha kaliteli, ve daha yoğun olarak yapılması geçirdiğimiz zaman içerisinde sohbetlerimizin yoğun olması, çocuklar için tatmin edici olması, çocukların sorularına ve gençlerin sorularına cevap bulması çok çok önemli. Cevap bulamayan sorular askıda kalarak çocuklarımızı ve gençlerimizi deizme, ateizme itmekte. Aynı zamanda sistem içinde görünerek de kendini dışarıda aramak suretiyle maalesef hakikatten ve maneviyattan kopmalarına sebep olmaktı. Bu durumlar çok yoğun olarak yaşanıyor. Bu sebeple bu çocukların aile içindeki eğitimleri bizim adet öf ve göreneklerimizin orada devam etmesi için... Yine komşuluk ilişkilerimiz, birbirlerimizle, birbirimizle olan diyaloglarımızda e, muhakkak suretle üst düzey sohbetler, aile içinde bilgi, e, kültür ve dini paylaşımlarla ilgili muhakkak birbirimizi destekleyen düzen içinde e, bulunmamız konusunu bir kere daha hatırlatmak istedim. E, gençler ve e, orta yaş üzerinde sosyal toplum ve sosyal yaşamla ilgili pek çok problemler geliyor. Orada ruhsal hayatta da onların yaşadığı ve negatif ruhsal kuvvetlerin de bizi etkilediğini çok fazla görüyoruz. Özellikle Avrupa'nın büyük kısmında ruhsal kuvvetle ve negatif ruhsal kuvvetle ilgili Bilinçli çalışmalar, bilerek yapılan çalışmalar da var. Buradaki Türk gençleri ve Türk aileleri üzerine yapılan da yine bilinçli çalışmalar da var. Ki bunlar yapılmasa dahi ortamda bulunan ve bize ters olan enerjilere maruz kalma durumuyla karşı karşıyayız. Yani çok ciddi ve net bir şekilde bu enerjilere maruz kaldığımız zaman tasallut halleri, musallata uğrayan pek çok kardeşlerimiz Maalesef ve maalesef oluyor ve Avrupa'da bu daha yoğun, bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu sebeple kendimizi koruma şeklinde e, manen ve madden çok sağlam ilerlememiz lazım. Madden nasıl ilerleyeceğiz? Kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Kötü alışkanlıklar e, Avrupa ve Batı toplumlarında özellikle bir düstur haline almış, çok normal olarak algılanan, ve ne yapalım? İşte dışarıda gidip bir e, yemek de mi yemeyeceğiz? Buradan ortamları böyle şeklinde hep konuşuluyor. Tamam çok haklıyız ama bu ortamlardan kendimizi bir şekilde soyutlayarak korumak durumundayız. Çünkü bu ortamların içine çok fazla girerseniz enerji olarak da e, bu hususların içine girip sonra çok ters enerjilere maruz kalma ihtimalimiz maalesef çok yüksek. Bu sebeple tercihlerimizi e, alkolün ve kötü alışkanlıkların olmadığı yerlerden kullanmak zorundayız. Tabii ki siz şimdi diyorsunuz ki böyle bir yer yok. Bu, bu, bu mekanlar tamamen böyle dizayn edilmiş. Haklısınız. En azından e, kendi açtığımız mekanlarda oralarda artık iş yeri sahibi de olunmaya başlandı. Bu mekanlarda en azından bölümleri tecrit ederek bazı e, tedbirler alınabilir ve bu tedbirlere istinaden daha temiz paylaşımlarda bulunulabilir ya da e, tarz değiştirilebilir daha doğal ortamda e, paylaşımlar yaşanabilir vesaire yani bunun tabii ki çok zor. Tabii ki oradaki koşullara bağlısınız ama e, vaktinizin çoğunu da dışarıda e, tüketmek geçirmek yerine evinizde ailenizle birlikte, de vakit harcayarak da ilerleyebilirsiniz. Tekil yaşayan kardeşlerimiz de bu tür arkadaşlar seçerek ilerleyebilirler. Ahir zamandayız. Ahir zamanda iman ile yürümek sıratı mustakim yaşamak hakikaten zor ama bu düzenin içinde de temiz yaşamakta zorundayız kardeşler. O sebeple bazı konularda fedakarlık edip bazı konularda tercihlerimizi manevi taraftan yana kullanıp bu şekilde yürümek bizim hem dünyamızı hem ailetimizi kurtarmak açısından çok önemli sonuçlar doğuracak konular. Bu sebeple lütfen bunlara dikkat edip doğru arkadaşlarla birlikte memleketimizden de oraya giden eğitimle ilgili görevlendirilen kardeşlerimiz de var. Onların da işleri çok zor. Onlarla da sohbet ediyoruz. Bu tür dayanışmaları kuvvetlendirerek ve hep beraber daha kaliteli vakit geçirerek ve paylaşımları yoğunlaştırarak yürüyelim. İbadetimize çok dikkat edelim. Manevi kurtuluş ve korunma için ibadetin ve sadakanın ne kadar önemli olduğu yolunda ilerleyelim. Sadaka ile ilgili konuştuğumuz, dostlarımızla kardeşlerimizle aldığımız cevap burada hakikaten fakir çok az, sadaka verecek insan bulamıyoruz şeklinde sadakamızı veriyor niyetiyle evde kutularda toplayıp ondan sonra gerek memleketimize gerek diğer ülkelerde bulunan yardıma muhtaç insanlara yardımcı olarak sadakalarınızı pekiştirebilirsiniz ama devamlı ve sürekli sadakada olmaya lütfen özen gösterin. ibadetle ilgili oradaki ortama Uyumaktan ziyade evinizde olduğunuz dönemlerde sabah ve akşam namazlarını muhakkak muhakkak kılmaya çalışın. Diğerlerini kaza edebilirsiniz ya da bulunduğunuz iş yerlerinde belki imkan olabilir ama maneviyattan kopmamak üzere, maneviyatı e, hayatta ve diri tutmak üzere aynı zamanda da bizim e, öf ve adetlerimizi yaşatmak üzere lütfen konu tekrarlarını hep beraber yaparak çocuklarla çok koyu sohbetler içerisinde ve paylaşımlar içerisinde olarak bu günleri geçirmeye çalışalım. Mümkün mertebe memleketimize gelip memleketimizdeki eş dost akrabalarımızı unutmadan bu alışverişler içerisinde yürümeye çalışalım. Buradaki paylaşımlarda Müslüman kardeşlerimizle olan paylaşımlarda daha iyi neticeler alma ihtimalini düşünerek Müslüman kardeşlerimizle vaktimizi geçirmek üzere planlar, programlar yapalım. Tabii ki diğer milletlerden ve diğer dinlere mesup orada insanlarla da diyaloglarınız olacak olmak zorunda. Ama buradaki tercihlerimizi lütfen Rabbimizin ipine bağlı olarak ve ilim ile, iman ile ve Kur'an ile yürüyenlerden olarak tercihlerimizi yapalım. Şu Ramazan'ın da, mübarek Ramazan'ın da bize verdiği ruh ve kuvvetle birlikte bu bilinçle tekrar ailemize, eşimize, dostumuza, akrabamıza dönerek tekrar Rabbimizin ahat sıfatıyla birlik ve bütünlük içerisinde eski günlerde olduğu gibi hep birbirimize dayanarak ve bir, bir beraberce ilerleyerek bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışalım sevgili kardeşlerimiz. Ee, bütün e, yurt dışında bulunan gurbette yaşayan kardeşlerimize tekrar selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar hayırlı Ramazanlar olsun.